Kus, kus, kus, kus. Bu şarkı yaptım 30 dakika da. Kuş kuş pır pır pır ama sandılar sarhoş işte bu iş beni ediyor. Bak mayhos. Ben yola çıkmamıştım ama sandım. Hep Şimdi söylesene bana sorunlara karşı teptim bile hala la hala Anlaşılmaz anlatmaya çalıştılar bize Anlamayınca kızdılar ama söylesenize niye Bir sebep yok, gerek yok, nedeni yok Bir sebep yok, gerek yok, nedeni yok Neden neden yok gerici çook Bağımlılar geçmişlerine ve ve yasteklerine